37 santimetreyi metre cinsinden yazınız. 37 santimetre. Bunu yazalım. Santimetre yazarken, metrenin önündeki eki yani santiyi ayrı bir renkle yazacağım. Santi ön eki ne anlama geliyordu hatırlayalım. 1 bölü 100 anlamına geliyor. Yani bir metrenin yüzde biri. 37 santimetre yerine 37 çarpı, 1 bölü 100 metre yazabilirim. 37 tane 1 bölü 100 metre kaç metre eder? 37 bölü 100 metre eder. Bunu ondalık sayı olarak yazmak istersek, 0 virgül 37 metre yazabiliriz. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Santimetreden metreye çevireceğim. 1 metreye ulaşabilmem için 100 tane santimetre olması lazım. Yani, 37 santimin kaç metre olduğunu bulmak istiyorsam, santimi yüze bölmeliyim diye düşünebilirsiniz. Yaptığınız işlemleri her zaman akıl süzgecinden geçirmelisiniz. Santimetreyi metreye çevirirsem, daha büyük bir sayı mı elde ederim, yoksa daha küçük bir sayı mı elde ederim? Metre, daha büyük bir uzunluk. Dolayısıyla, daha küçük bir sayı elde etmeliyim. Yani santimetreyi metreye çevirdiğimizde, daha küçük bir sayıya ulaşmamız son derece mantıklı. 37 santimetreyi diğer uzunluk birimlerine nasıl çevirebileceğimizi de düşünelim. Buraya yazalım. 37 santimetre. Bunu desimetre olarak yazmak istersek, biliyorsunuz desi ön eki 1 bölü 10 anlamını taşıyor. Yani onda 1 metre. 37'yi bir kez 10'la böleceğiz. 37 santimetre 3 virgül 7 desimetreye eşit. Metreye çevirmek istersek bir kez daha 10 böleceğiz. 37 santimetre 0 virgül 37 metreye eşit. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Santimetreyi metreye çevirmek için yüze bölmemiz gerek. Yüze bölmek için virgülü 1-2 kere sola kaydırıyoruz. Bir kere sola kaydırırsak, 10'la bölmüş oluruz, 2 kere sola kaydırırsak 100 ile bölmüş oluyoruz. Virgülü 2 kere sola kaydırırsak 0,37 metre sonucuna ulaşırız. Harika! Bunun da üstesinden gelmiş olduk. Hoşçakalın!